Küpün hacmi boy çarpı en çarpı yüksekliktir. X kenarlı bir küpün boyu X ise, tabiatıyla eni ve yüksekliği de X'tir. Yani küpün hacmi X çarpı X çarpı X eşittir X küptür. Sezgin buzdolabından boyu 5 birim olan bir kalıp tereyağı alıyor. Bu küp şeklindeki bir kalıp tereyağından boyu 2 birim olacak şekilde küp bir parça kesiyor. Küp bir parça Buna göre kalan tereyağın hacmini gösteren bir ifade yazınız. Bir bakalım. Kesilmeden önce küp şeklindeki tereyağımızın boyu 5 birimdi. O zaman bu tereyağın hacmi 5 çarpı 5 çarpı 5, yani 5 üzeri 3'tür. Sezgin bundan bir parça kesti. Bu kestiği parçanın hacmini hesaplayalım. Kestiği küp şeklindeki bu parçanın boyu 2 birimdi. Yani bu parçanın hacmi 2 çarpı 2 iki çarpı 2'dir. Ya da bunu da 2 üzeri 3 2 küp olarak yazabiliriz. Buradan da sonuç 5 üzeri 3 eksi 2 üzeri 3 olur. İşlem tamam.